Selamlar arkadaşlar, Finroll'da. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle <gülüyor> 1-2 gün önce çekmem gereken ancak maalesef aksaklıklardan dolayı bugün çekip yayınlayabildiğim bir içerikle bir Leyla ile Mecnun içeriğiyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere bu videonun şu anda YouTube'da izlemekte olduğunuz videonun 1-2 gün öncesinde Leyla ile Mecnun sonunda yeni sezonu yayınlandı arkadaşlar ekran üzerinde. Ve insanlar hep şunu merak ediyordu ya dizi duyurulduğundan beri. İşte abi eski tadı verecek mi? Bakkal poşeti tadında olacak. Yok işte ıslak terlik gibi olacak. Ee, dizi izlediğinde... <gülüyor> ...ayağı kayacak. Yani eski tadı vermeyeceğinden şikayetçi olan bir grup vardı. Açıkçası ben de içten içe merak ediyordum. Hani gerçekten de, de karşılayabilecekler mi? Çünkü... Eski ekip hani evet, dizi kapatıldıktan sonrasındaki çok üzücüydü. Hani iptal kararından sonrasında. Ekip içi anlaşmansızlıklar olsun işte. Belirli başlı oyuncular birbiriyle konuşmuyorlardı bunu biliyorduk. Hani tweetlerinde de bu eski yarımızdır Dash Maniz, falan filan gibisinden şeyler de görmüştük. Ya yani sonuç olarak dizinin tekrar çekilmesi imkansız gibi duruyordu. Bir grup umutla bekliyordu. Abi mutlaka gelir falan. Hatta ben de... Netflix'te Leyla ile Mecnun serisi geldiğinde böyle heyecanlandım. Ulan acaba burada çok izlenirse Netflix bir şekilde bunun yeni sezonunu toparlayabilir mi edebilir mi falan derken bu Xen üzerinden Acun tarafından gerçekleştirildi. Eski ekibi topladılar. Yeni bölümlerini çekmeye başladılar. Hatta ve hatta yeni sezonların da geleceğiyle ilgili küçük konuşmalar geçti arkadaşlar. Youtube'dan izleyen, takip eden varsa bilir. Şimdi, beni bilen bilir ben bayağı eski <gülüyor> Leyla ile Mecnun fanlarından biriyimdir. Hem çıktığı zaman güncel izlediğim bölümler oldu. Tabii ki arada kaçırdığım zamanlar da oldu ama genel olarak güncel izledim. Sevdiğim bir ekibin çok sevdiğim bir işiydi yani Leyla ile Mecnun. Gerçekten komikti, gerçekten kaliteli bir diziydi. Şimdi gel gelelim. Bu dizi çıktıktan sonrasında gerçekten aynı tadında mı? Yani yoksa böyle olmamış mı? Bunları konuşmak için çektim. Bu arada çok zamanınızı almayacağım. Ee, dizi ben yayınlanır yayınlanmaz izledim ve şöyleydi arkadaşlar. Hani kaldığı yerden devam ediyormuş gibiydi. Esfirler olsun, karamiza olsun. Yani her şey yerinde gibiydi. Sadece hani oyuncuların deli bir derecede yaşanması olsun ki bunu da çok hafiften hissediyorsunuz. Aradan geçen zaman olsun ki dizi bunu çok güzel bir şekilde kendi içinde yedirmiş. Bence hiçbir eksi yoktu ya. Şaşılacak derecede hiçbir eksi yoktu. Hani ben arkadaşımla beraber izledik aynı anda. Ee, yayınlanınca dizi heyecanla böyle oturduk. İşte böyle şey ararmış gibi izledik. Abi nerede hata yaptılar acaba? Hani bu dizi... ya o, ya çünkü inanılması güç abi 8 yıl sonrasında genelde hani biliyorsunuz tekrar çekilen diziler genelde olmuyor yani güzel olmuyor o tadı vermiyor ama Leyla'yla Mecnun'un tadı verdi yani bana ve arkadaş, beraber yanında benle beraber izleyen arkadaşıma da hani çok güzeldi abi ya esprileri olsun <gülüyor> oyuncular olsun her şey kaldığı yerden devam ediyor gibiydi zaten onlar da iptal olayları olmadan öncesinde yeni bölümleri de ya çektikleri sahnelerin olduğundan bahsetmişlerdi. Tabii iptalle beraber hepsi çöpe gitmişti. Adamların da içinde kalmış belli ki bu olay ve gerçekten büyük bir aşk ve şekle devam ettiriyorlar şu anda diziyi. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sanki dizi sezon arası verdi ve şimdi devam ediyormuş gibi. O yüzden hani böyle şey yapan arkadaşlar varsa yok abi aynı tatlı olmaz ben izlemem diyenler varsa şans versin mutlaka izlesin çünkü Leyla ile Mecnun aynı eski Leyla ile Mecnun gibi. Hatta üzerine bence katmışlar da. Kesinlikle bir şans verin derim. İzleyin. Keyifli. Hani izlememek için farklı kendine sebep olan insanlar da var. İşte abi ben egzenem şey yapacağım orada güzel dizi yok güzel içerik yok şöyle böyle falan filan. Eyvallah kendileri bilir. Ama ben derim ki güzel bir ekibin yaptığı, e, Leyla ile Mecnun'u çeken dizi ekibinden bahsediyorum. Yani güzel bir ekibin yaptığı güzel bir dizi. Ve hala daha eski tadında. izlerken o tadı sonuna kadar alıyorsunuz. <gülüyor> Espriler kaldığı yerden devam ediyor. Her şey bomba gibi abi dizide. O yüzden bir bakın derim, bir şans verin derim. Öyleyse güzel arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun başında söylediğim gibi çok fazla zamanınızı almayacaktım. Sadece izlemeye değer bir dizi ve izlemeye değer bir ekip olduğunu söylemek için bunu çekmek istedim. Leyla ile Mecun fanı olarak. Umarım aranızda böyle izlememe kararı alan bir varsa bunu izledikten sonrasında kararı değişip bir bakma, bir fırsat vermek isteyebilir. Umarım. <gülüyor> Siz de izlerken diziyi benim kadar beğenirsiniz arkadaşlar. Öyleyse sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.